İDEF fuarında Dasal gerçekten sergilediği ürünlerle büyük ilgi çekti. İşte bir tarafta 150 kilogram taşıyabilen kargo, insansız hava aracı, İHA sistemi, bir ufa 75 kilogram taşıyanı, farklı farklı görev yapan sistemleri, şunları bunları derken bir anda o stand içerisinde çok sayıda İHA sistemini görmek mümkün oldu. İşte onlardan bir tanesi de Baykuş sistemi. Baykuş'un özelliği nedir? Baykuşu aynı o bizim çocukluğumuzda büyük zevk aldığının Uçurtmalar gibi ne yapıyorsunuz? İşte uçurtmayı salıyorsunuz. Bir ip yardımıyla kumanda ediyorsunuz. Toplayacağınız zaman o ipi topluyorsunuz. Salacağınız zaman ipiniz ne kadar uzunsa hava şartlarına tabii göre o farklı yerlere gidebiliyor. Şimdi insansız hava aracı sistemlerinde bazı sıkıntılar var. Özellikle bu ufak boyutta olanlar bataryalarla çalışıyor. Yani bugün en iyi bataryayı koyduğunuz zaman tabii ki aracın büyüklüğüne göre değişiyor ortalama. 30 dakika, 40 dakika, 50 dakika görev yapabiliyor. E peki 50. dakikanın sonunda sizin onu indirmeniz, bataryayı değiştirmeniz ve tekrar yukarı doğru salmanız gerekiyor. Bunun önüne geçebilmek için özellikle sabit noktalarda, örneğin bir tesisin güvenliğini sağlıyorsunuz veya bir birlik intikal ediyor, gece bir şekilde bir yerde geceleniyor veya dinlenmek için duruyorsunuz. Ne yapacaksınız? Etrafı kontrol etmeniz lazım. İşte bu Baykuş İHA sistemiyle yerden bunu salıyorsunuz ve saatlerce sistem orada görev yapabiliyor. Yani batarya değiştirmek için aşağı indirmeye yukarı çıkarmaya gerek yok. Aynı zamanda da ufak olan insansız hava araçları elektronik karıştırmalardan da bazen etkilenebiliyor. Yani kumandalı attığınız bir şey bir şekilde sinyal kesilmesiyle elektronik karıştırmayla başınızda derde girmiş olabiliyor. Bu salınan özel kablolu sistemle yaklaşık 100 metre irtifaya kadar çıkabilecek bunlarla ilgili. Bir başka amaç da güvenliğin sağlanmasının yanı sıra özellikle deniz operasyonlarında Aram'a kurtarmalarda. Örneğin Allah korusun bir gemi battı bir şey oldu o bölgeye sahil güvenlik veya deniz kuvvetleri gitti. Bu tür baykuş gibi insansız hava araçlarını yukarı salıyorlar, kablolu bunlar. Yaklaşık dediğim gibi 100 metre maksimum irtifaya kadar çıkıyor. Burada alanın devamlı bir resmini, görüntüsünü veriyor. Veya bir gelişme var, koordine edeceksiniz. Bu görüntülere bakarak koordine edebiliyorsunuz. İşte bir yerden yaralı var, buradan alınsın veya şu bölgeye odaklansın gibi bilgileri de bu komuta kontrol merkezinden alabiliyorsunuz. Üzerinde çok genişmiş kamera sistemleri var. Yaklaşık 300 metreden bir aracın plakası rahatlıkla okunabiliyor. 30 çarpı yani 30 kat büyütebilen optik bir zoom var. Bu sistemde de çok kaliteli görüntüleri anlık olarak aşağıya veriyor. Ve buradaki komuta kontrol sisteminden gerekirse otonom olarak kullandığında işte otomatik kalkış, otomatik iniş gibi özellikleriyle bu sistem başarıyla ve kolaylıkla uçurulmuş oluyor. Benim tahminim baykuş gibi sistemlerin yakında farklı farklı alanlarda kullanımları da olacak. Hep bu askeri veya arama kurtarma gibi operasyonları anlattım ama örneğin orman yangınlarında Orman yangınlarının koordinasyonunda bu tür sistemler kullanılabilir. Belirli bir bölgeden kaldırıldığı zaman çok geniş bir alanı kontrol ederek, görüntü alarak e, buradaki yer operasyonunun sevk ve koordinesinde bu tür İHA sistemleri kullanılabilir. Çünkü bir taraftan da e, videonun başında da belirttiğim gibi karıştırma veya o andaki çok fazla farklı frekanslar üzerinden hareket e, bu tür İHA sistemlerinin zorlukla kontrol edilmesi, kumanda edilmesine neden olabiliyor. Bu kablo sistemde bir şekilde bunun önüne geçmiş oluyor.